Merhabalar. Nasılsınız? <gülüyor> İyilik, gençlik. Siz nasılsınız? Vallahi Valla gençlik iyi. Biraz derin sohbete girdik. Şimdi burada her alandan insanlar var Taylan Hocam. Amerika'daydın. Sen de yayın da yaptık. Döndün. Ara ara diyor musun ya? Ya ben niye döndüm abi ya? Bu rahatımı niye bozdum diyor musun? Ya ben demiyorum özelimde ama benim dememem çok özel bir sebebi var. O da ben hani Türkiye'de bir şeyleri değiştirmeye geldiğim için ama... Ben buraya icat çıkarmaya gelseydim hani Google'dan ayrılıp da kendimi kariyer anlamında geliştirmeye gelseydim zaten gelmezdim de yani gelseydim herhalde 3 ayda dönmüştüm geri. Yani o çok çok net yani. hani Onun için ben e, Türkiye'ye dönmek isteyen arkadaşlar diyorum ki siz orada vizyonunuzu geliştirin, paranızı biriktirin, ondan sonra kendinize bir şeyler katın, daha da gelişin yönetici olarak ya da bilimli insan olarak daha da gelişin biz sizin dönebileceğiniz bir ülke haline getireceğiz o zaman dönersiniz ha, şartlar yani. sağlanması tam onu diyecektim şu an Tabii. değil ama bu yani çok belli e, değil de şu an değil zaten gelip ne yapacaklar o insanlara kötülük onun için ben genç arkadaşlarım bana sorduğu zaman diyor ki Tayan abi sen döndün o kadar şeyi bırakıp biz şimdi gidelim desek utanıyoruz sana böyle utana sıkıla soruyorlar gitsek mi acaba Gidin tabii ki gidin yani diyor ki gençler bu memleket size ne verdi ki sizden ne istiyor? Şimdi giden de bir şey hissediyor o zaman değil mi? Ya acaba yani kendimi kurtarıyorum ama tırnak içinde ya arkadaşlarıma ayıp mı ediyorum yarımı bıraktım Aynen. falan duygusu Aynen. da oluyor olabilir onlarda. Aynen öyle bir durum var. Türkiye'de öyle bir duygu da var. Ama ben istiyorum ki genç arkadaşlarım kesinlikle öyle bir şey hissetmesinler. Çünkü şu an yurt dışında olmaları Türkiye'de olmaları kadar faydalı bizim için farklı sebeplerden dolayı. Onun için hiç hiç hiç şey yapmasınlar, üzülmesinler, gitsinler kendilerini gerçekleştirirsinler diyorum. E, Taylan Hocam, ta, e, Handan Acar soyağı sanırım bir hocamız vardı, kimyacı, Amerika'da Pelin izlemiştir ya da e, Esen, Esen biliyordur. Hoca dedi ki, Burak dedi, ben ülkeme buradan daha fayda alayım. Buradan Hı. daha faydalıyım. Orada da akademisyen kendisi zaten. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Artı ekonomik olarak ülkeme fayda olsun diye bütün arkadaşlarıma hocam tatilde Türkiye'ye gönderdim. Pazarlık nasıl yapılır? nasıl evet. Bak buradan Türkiye daha faydan var ya. Buradan internetten bakın bunları yapıyoruz. Gençleri bilimi seviyoruz. Şimdi ben fiziken Türkiye'de olsam ne? Uganda'da olsam ne? Artık dünya global abi. Bırak bir de şöyle bir şey var bence. Hani burada milliyetçilik anlayışı Türkiye'de bana böyle çok garip geliyor. Yani ilk geldiğim günden beri bunu garipsiyorum. Çünkü biz birbirimize diyoruz ki Burak diyorum ben Türkiye'yi çok seviyorum. Sen diyorsun ki hayır Taylan abi ben daha çok seviyorum. Aradan Esen giriyor diyor ki hayır en çok ben seviyorum. Yani milliyetçilik bu değil ki. biz birbirimize Ülkesine en çok seven bir... görevini en iyi yapandır diyebilir miyiz hocam? Ben bunu, bunu hep yapayım. benimsemişimdir yani. Tabii tabii kesinlikle ve de. Eğer siz ülkenizi seviyorsanız, ülkenizin markasını başkalarını ikna edin. Hani gelin elin İngiliz'ini, Amerikalısını ikna edin. Onlar ya da Polonya senin şartlarında değil mi? O insanlar desin ki ya bak desinler ya, Türkiye Türkiyeliler, ondan sonra orada yaşayan insanlar, ne kadar liyakatlı insanlar desinler. Şöyle Tabii. bir şey oldu hocam, şimdi Hollanda'ya geçiyorum ben tekrar, orada güneşlenen santayleri kuruyoruz biz. Orada Hollandalılarla tanıştığımda beni ilk jenerasyon Türklerden sanıyorlar büyük ihtimal. İngilizce konuşunca ayrı bir şaşırıyorlar ve diyorum böyle bir iş yapıyoruz. Ben diyorum ki yani güneş enerjisi santrali bizim gözümüz artık hani iş şeye geliyor büyütmüyor. Böyle vav çok güzel. Aa bak Türkler burada mühendis olarak çalışıyor. Artık biz bu yargıyı da kırıyoruz işte hocam. Yani bu çok önemli. Gitmek ülkesini sevmemek demek değil. Kalmak sevmek demek değil. Yani sen şunu diyor musun Almanya'yı beğenmenle Türkiye'ye git. Bu da yanlış bence bu arada hani. İşte oradan şey yapıyorsunuz, o zaman dönün Türkiye'ye, o zaman Türkiye işlem de gitsin. Yani böyle bir direkt bir ilişki yok ama şu soru çok güzel hocam. Şimdi Almanya'da yaşayan biri olarak demiş, bizim Türkiye seçimlerine katılma hakkımız olmamalı demiş kendi görüşü kendisinin. Yaşamadığımız bir ülkenin siyaseti neden karışayım ki? Bunu Taylan Hoca ne düşünüyor bu konuda? Güzel bir soru hocam. Şöyle söyleyeyim, ben şu anki sistemin makul olduğunu düşünüyorum, o da şu. Mesela şu an yurt dışındayken bir belediye seçimine katılamazsınız değil mi? Çünkü belediyede yaşamadığınız için belediye seçimlerine katılamazsınız. Ama genel seçimlere hmm. katılabiliyorsunuz. Neden? Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın yaptıkları sizi de bağlıyor. O anlamda hani orada hiçbir sıkıntı yok. Bunu soralım hocam. Biz mesela hani bizi izleyenler genelde işte siyasetin çözüm olmayacağını bu benim de düşüncem. Yani bilim insanları ve mühendisler teknik insanlar dünyayı değiştiriyor. Siyasetçinin hiçbir şey değiştirmediğini düşünüyorum. Bu kişisel düşüncem. Ama sizin gibi insanları görünce ya böyle bir hype'lanıyorum, yalan yok. Ya inanmak istiyorum, o gün de sizinle konuştuk ya, bir inanmak istiyorum ya. Hani diyorum ki gençleri anlayan, onlara değer veren, o parti bu parti, bu arada partinizle de alakam yok biliyorsunuz zaten. Hiçbirine de oy vermedim bugüne kadar. Ama tarafsızca, sizinle biliyorum her alandan seveniniz var. Hocam siyaset dışında çözüm üretebilir miyiz? Yani gençlerin sorunlarına. Mecbur muyuz bir yerde siyasetten? O parti bu parti fark etmez ama siyaset bir yerde kilit nokta oynuyor mu? Ve siz inanıyor musunuz buna gerçekten? %100 siyaset lazım. Yani olmasa zaten ben giderdim. Sıfırdan bir STK kurardım. Think Tank'in başına geçerdim. Ya da Hı. gidip milyar dolar kazanıp gençlere dağıtırdım Türkiye'de. Değil mi? Hani bunlar da opsiyondu. Yani bunları da yapabilirdik. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İnsanoğlu dediğiniz bu genetik materyale sahip olanlar hikayeler dinleyerek onlar üzerinden ve duygularıyla karar veriyorlar. Onun için siz eğer yapacağınız işleri hikayeleştiremezseniz, o insanların duygularını oynayamazsanız, o insanın desteğini almanız imkan ve ihtimal yok. Yani bugün dünyadaki çoğu liderin şeyde sözelci olmasının da böyle bir şeyi de var. Bu sadece korelasyon değil. Burada bir nedensellik de var. Yani sözel olmanın, sözel ruhun, duygularını anlatabilmenin, başkalarına o duyguları verebilmenin öyle bir avantajı var. O olmadan teknokrat oluyorsunuz ama teknokrat olup başa geçemiyorsunuz. O zaman birini sizi ataması gerekiyor ve o atayacak insanlar da genelde insanların kalbine hitap edebilen doğru ya da yanlış sebeplerden, ahlaki şeylerden de olabilir. Dolayı olan insanlar oluyor. İdeal yani işte, bir dünya dersiniz, yönetim yardımcı. şeyiniz var mı hocam? Mesela teknokrasi, metokrasi. Ben mesela ben metokrasiyi çok mantıklı buluyorum. Belki çok mühendis kafasıyla baktığım için mantıklı buluyorum. Demokrasi o yüzden hatta bilirsiniz yani demokrasi çok tartışılan bir şeydir. Yani uzman mesela burada oylama yapıyoruz diyelim hepimiz bir ülkeyi temsil ediyoruz. Konumuzda ne olsun hocam sizin uzman olduğunuz benim olduğum alan ama biz herkese soruyoruz. Onlar da bilmiyor ve yanlış yönlendiriyor. Çok tartışılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bir yönetim evet. biçimi olarak var mı kafanızda Why? dünyayı güzel bir şey Why? yapacak? O da şey, ben katılımcı demokrasinin olması gerektiğini düşünüyorum. Onun iki bacağı var. Birincisi, eğitim olmayan yerlerde demokrasi işlemez. Çünkü demokrasi dediğiniz şeyin altındaki premise, yani altındaki varsayım insanlar bildikleri nedenselliğin ve sonucunu bildikleri seçenekler arasından aklı fikri yerinde bir seçenek hmm. seçerler. Tamam mı? Onun için öncelikle yapılması gereken şey bir eğitim seferberliği yap yapılması. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde bu böyle. Ama ondan sonra şöyle bir şey var. Şu anki bizim temsili demokrasi 1700-1800 yıllarından kalma. Yani kökleri zaten Atina'ya kadar gidiyor. Adamlar i̇şte meydana... Sokrates. Tabii. <gülüyor> adamlar ya yani adamlar meydana 3000 kişiyi dolduramadıkları için demişler ki bak işte şu 50 kişi bizi hem yurt dışı ilişkilerde temsil etsin, hem sağlık <gülüyor> politikalarında temsil etsin, hem eğitim politikaları konusunda hem bilim teknoloji her konuda temsil etsin demiş. Ama İnternet bugün her şeyi değiştirdiği gibi aslında bu e, yönetişimi de değiştiriyor. O da nasıl değiştiriyor? Son 30-40 senede baktığınız zaman arkadaşlar dünyada bütün kıtalarda referandumların arttığını göreceksiniz. Onun sebebi de şu. Vatandaş yönetimi direkt bizzat olarak katılmak istiyor. Çünkü artık katılmak gerekiyor. istiyor. Aynen Tabii. öyle. Şimdi Otobüs ortaya... seçiliyor. Otobüste bile rengi artık vatandaşa soruyor. Çünkü otobüsü vatandaş kullanıyor abi. Olması gereken bu yani. Aynen öyle. Orada da benim dediğim katılımcı demokrasi şöyle bir şey. İnsanlar istediği konularda kendileri oy verme hakkını saklı tutabilmeli. Mesela hmm. e, burak olarak mesela diyelim ki bilim ve teknoloji konularında diyorsun ki ben bunu yeterince biliyorum kardeş benim bir temsiliyete ihtiyacım yok. Sorun şurada işte <gülüyor> hocam. Cahil cesaret var ya. Şimdi otobüs alacağız diyelim. Şu şu belediyesi. Şimdi otobüsün hangisi olacağını halka sorarsa halk gidip mesela elektrikli otobüs seçmeyebilir ya da çevreci olmayabilir motor gücü Hı. bunu bilmez. Halkın diyorsunuz ki eğitimli olması bu bilmediği konularda cevap Hı. vermemesi. Mesela renk ne olabilir ki? Görsel zek Herkesin değişik. Ama orada çoğunla ben de bunu katılıyorum işte. Yani renk değişebilir halkın herhalde ama o teknik konuda Eğitimli bir halk olursa ama sorun işte halkın eğitim seviyesi düşüyor ve ben de şöyle bönörde bulunuyorum. Ne düşünüyorsunuz? Mesela eğitim seviyesine göre oylama değeri olması. Sen de benim mesela sizin heh, olmaz mı? Hayır. Ayrımcılık mı olur? O, o şeyin felsefesine giriyor. Yani hani o zaman bir ülkenin gitmesi gerektiği noktayı hmm. o ülkenin halkı mı belirlemeli yoksa o ülkenin başka bir zümresi mi belirlemeliye geliyor olay? Yani orada şey daha mantıklı insanları eğitip o insanların ondan sonra sağlıklı bir karar vermesini sağlam. Yani ben hep şey diyorum. Herkesin bir tapusu var. O da nüfus cüzdanı. 1 bölü 83 milyon hakkım var. Ama dediğim gibi gidip de siz insanlara yalan yanlış bilgi verirseniz yalan yanlış insanlar seçilir. Yani hmm. şöyle bir şey var Burak'cığım. Ben bunu siyasetin içine girince öğrendim. Ondan önce ya, böyle hani yurt dışından bakıp ya da böyle hani elitist okullardan filan ya da bazı çevrelerin içinden bakıp da insanları halkı eleştirmek çok kolay. Ama ben şunu gördüm. Sadece Türk halkı için konuşayım. Yabancı seçmenin çok iyi bilmiyorum ama Türk halkı çalışıp çalışmayan insanları çok iyi ayırdı diyor. Tamam mı? Ve de insanları test ediyor önce. O insanların yönetebilme yeteneğini sorguluyor, ediyor. Ama bak bunu liderler için konuşuyorum. Milletvekillerini zaten taban seçmiyor, o ayrı konu. Ama liderler için konuşuyorum yönetim becerisi olan insanları seçiyor bu halk. Ama e, muhalefette de çok ciddi bir beceriyi daha test etmediği sürece de muhalefete kaymıyor. Yani ben bunu bizzat gördüm. Bunu Anadolu'nun ortasında 75 80 yaşında amcalarda, teyzelerde de gördüm. Bu feraseti. Yani bunu, bu konuda bunu çok yani hani bir popülist, politikacı şapkasıyla, kimliğiyle falan da söylemiyorum. Bu var. Öyle olmanızı On, bilmem. Onun için mesela. teknokrasi işliyor. Yani şu an işliyor. Mesela belki önceki dönem 20 sene önce işlemezdi ya. Ama şu an işliyor. Onun için bugün belediyelerden e, günahları gibi korkuyorlar. Neden? Hmm. Çünkü orada belediye başkanlarının gerçekten bir yönetişim <gülüyor> ve halka ulaşabilme becerisini gösterdiği anda... Vatandaş e, belediye başkanlarını çok daha fazla teveccüh gösteriyor. Yani şöyle düşün, ben mesela kendi imkanlarımla gittim Düzce'nin bir köyüne internet götürdüm ki bundan sonra daha birçok köye götüreceğiz. E şimdi orada çocuk diyor ki, Taylan abi diyor, biz 10 aydır devlette internet bekliyoruz diyor, sen bir kişi olarak bunu yapabiliyorsan devlet nerede diyor. Sonra da diyor ki adam, ya bak bu abi diyor kendi sınırlı imkanlarıyla bana bunu yapıyorsa diyor, bir de elinde 800 milyar dolarlık bütçe olsa diyor arkadaşlarıyla beraber Türkiye neler yapmaz ki çıkarımını yapabiliyor bu insanlar. Mesela bir şey diyeyim mi hocam? Okullarda hep kitap dağıtılıyor ve bunu çok güzel de <gülüyor> söylüyorlar. Kitap dağıttık. <gülüyor> Burada yanımda arkadaşlar var. Bu kitapları çalışmışlardı. Lise kitaplarından bahsediyorum. Arkadaşlar siz evet ya da de hayır deyin. O verilen lise kitaplarıyla üniversite sınavına girip sadece onlarla başarılı olmanın ya da ben yüzünü açmamıştı hiç bu arada. Hep özel dershanelerinki daha iyiydi. kullanın oldu mu? Yani mesela Arif. Devletin artık kap şeyinin artması lazım ya flexibility dediğimiz olay yani bu kitap yerine abi bir tablet ver içine binlerce kitap yükle ne gerek var abi ağacı kesmeye yani şey bir şey diyordun özür dilerim herhalde kestim Arif Arif şu an lisedeyim galiba yani ben, değil mi? o hazırlanıyor evet. mesela ben lisedeyim abi <gülüyor> kitabın yüzüne bakmıyoruz yani nelerle uğraştığını söyle zaten. Taylan hocaya hayran kalsın sana bak nelerle uğraştığını söyle bu arada tanıt kendini ben 11. sınıfa gidiyorum. Zoolojiyle ve ekolojiyle ilgilenirim. Yazılar yazmaya çalışıyorum. Yayında, yakında e, yayın servisi yapacağız. Vesaire vesaire bunları yapıyorum. Hey be, ha, doğa e, derneğinde ne... de bir staj yapıyorum. Kuşallarını... Nereden <gülüyor> Yarışmamıza nereden katılıyorsun? Efendim? Yarışmamıza nereden katılıyorsun? Buradan katılıyorum. Benim Efendim? çok kısa bir sorum var size. Muğla'dan. Muğla'a süpe. <gülüyor> e, arkadaki akor akordiyon. E, doğa için çaldaki e, akordiyon mu? Aa Oradaki! <gülüyor> ben ona girecektim. Bu arada hocamız Aşkı. sağlam vokal yani. Müzik videoları YouTube'da bir sürü var. Ve benim önüme bu arada çok düşmeye başladı. YouTube haberi sizin şeyi getiriyor. Baya baya çok da Allah. güzel. Dualarımı tutuyor demek ki YouTube. Hocam ya bir akoridyonu alalım mı ya? O mu o, o emin değildim ben de. ilk sordum bak. Doğa için çalda vardı e, Taylan hocamız. Yapar, yaparız bir ara. Saat gece 12 olduğu için. Geçin gel. beni. Arif yani. o kitaplar hiç işe yarıyor mu bu arada? Bak sen lisedesin. Hiç Abi, kullanıyor musun? Sıfır işe yarıyor ya. Zaten sıfır işe yarıyor. Dostlar alışverişte görürsün. Hayvan hocam. Kitap bastık verdik. Ve bu kitap yeniden basılıyor. Üstler altları da vermiyor. Ne kadar saçma. <gülüyor> hiç, ne, o konulara hiç ben girmeyeyim. Girersem 5 saat çıkamıyorum. Ya aman aman yok yok. Başlıyorlar. Işte şey dağıttılar, müfredat yok içinde. 21. yüzyıl interaktif içerikleri yok filan falan. Aynı şey şimdi kitaplarda da yapıyorlar. Gerçekten hani 19. yüzyıl mantığıyla devlet yönetmeye çalışıyor abiler. Evet ya burada sadece... sanıyorum hocam çağa kuydurması gerekiyor. Buyur şey Arif özür dilerim. Sadece şey var abi ünite sonlarında birkaç test var. Sadece onları çözüp bırakıyoruz. Yoksa bütün kitap boyunca doktrin dolu bir şey var. Sadece yazmışlar. Yani bildiğimiz i̇şte şey o da şey değil. Anlamıyorlar arkadaşlar şeyi anlamıyorlar. Yani böyle hani endoktrinasyon dedikleri hani insanlara kendi ideolojilerine bastırma işi artık 21. Yılda işlemiyor. Çünkü sizin gibi akıllı insanlarda. Yani YouTube gibi, Twitch gibi mecralar or or bu var, birbirimize konuşuyoruz, birbirimizden öğreniyoruz. Onun için e, yani çok zor şu an onu yapması. Onun fark ettikleri için zaten şu anki gençler diyor ki, yarısı diyor işte şu anki liderlerin çoğundan bir şey olmaz diyor. Gençlerin %70'i diyor bunu. Bütün seçmenin %47'si diyor zaten bunu. Onun için yani kaybedilmiş bir seçim var önlerinde. Sadece kazanan gibi olacak onu göreceğiz. Benim akademide üretkenliği arttırmakla ilgili bir sorun var. Ee, sizce akademide üretkenliği nasıl arttırabiliriz? Mesela bir şey var, çözüm önerisi var mesela. Ee, hocaların, akademisyenlerin yaptığı yayın kadar e, maaş alması. Hani, sizin bir çözüm öneriniz var mı? Veya bu söylediğim çözüm önerisine nasıl bakarsınız? <gülüyor> Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel bir laf duydum bir profesör arkadaşımdan. Sizi onu söyleyeyim. Ondan sonra çok iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Türkiye'de profesörlük sünnet gibidir. Vakti gelince istemeseniz de sizi yaparlar. Tamam mı? Şimdi Türkiye'deki <gülüyor> sorun bu arkadaşlar. Yani Türkiye'de vakti gelince yani kabak gibi büyüyorsunuz, büyüyorsunuz, büyüyorsunuz, oluyorsunuz profesör. Böyle iş olmaz. Ondan sonra yayın standartları, kaç tane doçent ismi geldi bana. Adamlar sadece tek bir dergide yayın yapmışlar. O da yerel bilmem ne dergisinde. O adamları doçent korkunç. yapmışlar. Ya korkunç. korkunç. Yani sonuçta yani KPI'ler çok zayıf Türkiye'de. Ee, onda mesela Amerikan sistemi harika. Bakın Avrupa'da demiyorum. Amerikan sistemi Avrupa'dan da iyidir. Yani Amerika'da da şey olmak profesör Avrupa'da olmaya göre de daha zordur. Yani oradaki sistem Türkiye'ye gelmesi gerekiyor ve de olayın tamamen liyakat üzerinden dönmesi gerekiyor. Zamanla hiçbir ilintisi olmaması gerekiyor. Orada 23 yaşında da profesör oluyorsunuz eğer mesela Terence Tao'ya bakın yani şey e, şey bilir herhalde yani e, Burak bilir kim olduğunu e, mesela adamlar 18-20 yaşında profesör olabiliyor. O öyle ama şey yapamazsınız e, makale üzerinden onu yapmak çok zor çünkü o zaman teşvikleri çok garip bir yere çekiyorsunuz. Yani adam bir tane makale yazacağını sonra ikiye böler iki makale yazar. Bak, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. E, eskiden 1700 yıllarda e, bu Işte ekonomi felsefecileri, Adam Smith gibi insanlara e, kitap için paralarını şeyle veriyorlarmış, kitabın ağırlığınınca, sayfasınca veriyorlarmış. Onun için adam 50 sayfada anlatacağını 450 sayfada anlatıyor. Yani Wealth of Nations'ı oku. Yani sen orada insantivi değiştirdiğin zaman insan doğası bambaşka işlere kayıyor. Onun için o dediğin iş olmaz. Ya Aslında şunu söylemek istemiştim. Hemen kısaca açayım. E, yayın sayısına göre değil de hani e yaptığı e, satürlül dergilerinde bir şey olur kat sayısı olur sadece sayısına öyle değil de hani ne yani, yayın yaparsan kat sayı işleri zordur ama sonuçta sana doğru liyakatlı bir komite yaparsan zaten onların ağırlığı daha fazla oluyor ama burada aslında daha büyük bir sorun var arkadaşlar sadece Türkiye'de değil dünyada bak Nasim Talebin çok güzel bir kitabı var skin in the game diye Orada benim de çok katıldığım bir akademi eleştirisi yapıyor. Diyor ki, körler, sağırlar birbirine ağırlar. Yani hani bu temel bilimlerde bu kadar yok. Ama özellikle sosyal bilimlerde, mesela biri diyor ki ben siyasi iletişimciyim kardeşim diyor. Makale yazıyor. Üç tane adam komitede onu onaylıyor, basıyor falan. Yani profesör oluyor, siyasi iletişimci. Ömründe bir tane kampanya yönetmiş mi? Hayır. E nasıl bu insanlar profesör oluyor sence? E, çünkü insanların yaptığı ya da şöyle söyleyeyim sana. İnsanların orada sunduğu... Atıyorum bir algoritma var. O algoritma çalışmazsa bu adamın maaşından kesilmiyor. Hayatında hiçbir şey negatif olmuyor. Yani düşünsene bunu. Bu şunu gibi. Sen insanlara diyorsun ki işte Tesla hissesi al yükselecek diyorsun. Halbuki Tesla hissesiz kendin almamışsın. Yani yanlış bilgi verirsen kaybedecek bir şeyin yok. Dünyada hep böyle, Türkiye'de de böyle. Birçok akademisyen yazdığı şey yanlışsa... ...kendi hayatında hiçbir şey değişmiyor. Yani onu çok daha fazla özellikle applied alanlarda, uygulamalı alanlarda şey olması gerekiyor. Bunların test edilmesi gerekiyor ve de ona göre bunların basılması, bu insanların yükselmesi gerekiyor şu an. Akademik insanlar bir tane bile endüstriden feedback gelmeden yani, kuruluyorlar. Buna şimdi şey dahil. bak ben Stanford Business School'danım. Yani şeyin Mekkesi e, business school'ların şeysi. Yani en tap olanı. Oradaki pazarlama profesörleri ya hayatlarında üç gün pazarlama kampanyası yapmamışlardır. Üç gün. Çoğunun ismini dünyanın her yerinde enstitülere veriyorlar. Buraya gelip konuşuyor adam 30 bin dolar alıyor gidiyor. ya yani bunlar hepsi benim hocam benim arkadaşlarım. Ya yani ben de onlardan biri olacaktım eğer yani Google'a gitmeseydim. Ama ben bunu anlayamıyorum mesela. Bu insanlar bunları yazıyorlar. Diyorum ki abi sen bunu yazdığın şey gerçek dünyada işlemez. Ya da diyorum ki buna hiç gerek yok artık. Çünkü ben adam gibi AB test yapıyorum. Niye observational model yapıyorsun? Ne gerek var böyle şeylere? Boşuna vakit harcımışsın. Gibi. Yani onun için akademi uzun hikaye ama anlatabildiğimse şey bilmiyorum. Hocam Daha şöyle iki soruyla bağlayacağım ben oleyi. Tam bu konuyla alakalı. Şimdi biliyorsunuz artık insanlar şu şeye geldi. Artık üniversite okumaya gerek yok. işte yazılım öğren şunu yap bunu yap. Zaten bu bir sonik soruda temel bilinenin önemi azaldığı. İkisi birbiriyle ilintili sorular. Bu kısmı da YouTube'a atacağız. Az önceki akademik kısmı siyaset konuştuğumuzu atmıyoruz. O kayıt gidiyor. Çok da gerek yok oraya. Ama şurası önemli. Biz siz akademisyen kiminizle de şu an görüyoruz, görüyoruz. O yüzden e artık üniversite okumak çok da gerekli değil diyebilir miyiz hocam? Ne diyorsunuz? Düşünceniz ne? Birkaç boyutu var bu işin. Ee, bazı alanlarda gerekli. Yani parçacık fiziği yapıyorsunuz. <gülüyor> yani gidip evinizde yapamazsınız. Youtube'dan öğrenemezsiniz. Ama bazı alanlarda da gerekli değil. Şimdi orada e, ne yaparsınız? İnsanlar evinden bunu çalışır eder. Sonra bitirme sınavlarıyla o insanlara o yetkinliği verebilirsiniz. O bir konu. Ama üniversite bundan çok daha fazlasını veriyor insanlara. O da yani hani yani sosyal bilinci, takım çalışma ruhunu, ondan sonra kendi kişisel gelişimi, orada kız arkadaş, erkek arkadaş dinamiğini, sosyal kulüpleri vesaire vesaire. Yani üniversitenin öyle bir avantajı var. Ama üniversitenin çoğu branşta ve de çoğu üniversitede artık üniversiteye fiziksel olarak gitmenin bir avantajı yok. Ama Türkiye'de özellikle üniversiteye gitmenin şöyle bir avantajı var. O da gençlere sorduğunuz zaman toplumda sosyal statünüzü ne belirler dediğiniz zaman bir numarada eğitim çıkıyor. Mesela para çok daha alt sıralarda çıkıyor. Onun içinde hmm. üniversitenin aynı zamanda özellikle Türkiye'de sosyal statü belirleme anlamında da bir e, önemi var. Belki ileriki zamanlarda bu aşağı çekilecek ama gelecek 5-10 yılda ben bunun etkisini azalacağını düşünmüyorum. Peki hocam temel bilimlerin önemi azaldı mı, ilgi azaldı mı gördüğünüz gençlerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz hocam? Şöyle, bu da çok uzun bir konu ama kısasını şöyle söyleyeyim. Özet temel geçeyim, burası kısa bugün. şey Temel bilimlerin önemi azaldı ama azalmamalı. Çünkü dünyadaki bütün ülkeler, bütün hı. gelişmiş ülkeler, temel bütün arge çalışmalarının %70'ini, 80'ini fonlarını temel bilimlere yatıran ülkelerdir. Bunun da çok basit bir sebebi var. Yani bugün ilk Ay'a gidildiği zaman, ilk Amerika kıtası keşfedildiği zaman, değil mi? O bütün ilk uydular atıldığı zaman GPS için, bunların hepsini devletler yapıyor. Niye? Çünkü özel sektör bunda bir kar göremediği için, bunu fiyatlandıramadığı için yatırım yapmıyor. Yani siz bugün Fast Free Transform'u icat ediyorsunuz matematikte ya da keşfediyorsunuz diyelim. Yani bunu yapıyorsunuz, 50 sene sonra cep telefonlarında kullanıyorsunuz o teknolojiyi. Ya da siz kuantum e, şey yapıyorsunuz. Söylediğin bilgisayarlar yapıyorsunuz. 40 sene sonra işe yarıyor. Şu an piyasa onu fiyatlandıramıyor. Onun için devletlerin yapması gereken şey temel bilimleri en en en öne koyup toplumun bunu fonlamasını sağlamaktır. Ama bizde böyle bir şey olmadığı için maalesef temel bilimler e, her geçen gün kaybediyor, kan kaybediyor. Onun için de biz yurt dışından katlı insanları da geri çekemiyoruz. Ya şöyle yazan bir genç oldu da ben üzülüyorum biliyor musun hocam? Yani bu büyük ihtimalle bizim troll kitlemiz yok hocam. Abi ben şahsen okumayı düşünmüyorum artık. Üniversite okuyup devlete de borcu çıkıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Benim bazı okumayan arkadaşlarım vardı. Benden durumları iyi. Bak bu konuda gerçekten Çünkü o ya da ben işçilerle çalışıyorum ya haliyle altımızda işçiler var hocam. Evet. Adam 15-16 yaşından beri çalışıyor ve gerçekten para biriktiriyorlar. Ben 15 yaşından beri okula para harcadığım için ya da tüm dönem ben hep kaybediyorum geleceğe yatırım olsun diye. E adamlar da şimdi düşünüyor hocam ben bitirdiğimde alacağım maaş, göreceğim şey, liyakat falan. Onlara da hak veriyorum bir yandan ama üniversite okumak dediğiniz gibi hocam. O sosyalleşmek, o mücadele, o diplomanın en azından elinin altında bir anahtar gibi durması bence hala çok önemli. Üniversite sistemi e, biraz tabii şartları değiştirebilir ama eskimedi. Yani ben sakın şey yapmayın yani okumayacağım demeyin arkadaşlar. Doğru bulmuyorum bunu. Tabii bir de biz social network sonuçta üniversite. Yani özellikle e, böyle A kalite bir yere giderseniz orada tanıştığınız insanlar ileriki yaşamda size bir e, destek oluyor kuracağınız işlerde ya da başka alanlarda. Aynı kişi demiş ki bu yana izleyince bir daha ütlendim. Biz geliyoruz bilim açık bir gençlik geliyor bu ülkede umarım biz düzelteceğiz. Ama demişsin ki okumayı düşünmüyorum. Bunu yapam, yapman için <gülüyor> bak mesela Taylan Hoca çok iyi bir üniversiteden mezun ve ben onu izledim hocam. Bir röportaj yapılıyordu size. Açık söyleyeyim ağzım açık kaldı. Hayran kaldım yani. Ve burada da mütevazidir. Kendinde PR'ını yapmaz bu konuda. Gerek de yok zaten. İnsanlar konuşur. Onu yapmasaydı bugün buraya gelemezdi. Anlatabiliyor mu demek istedim. Yani bu noktaya gelen şey iyi bir eğitim almanız. İyi bir üniversitede o sizin vizyonunuzu açıyor. Hocam şunu diyor musunuz mesela? Ya ben Google'da çalışıyordum, burada okudum. Ama o benim vizyonumu açmadı. Keşke o yapmasaydım. Hiç pişman oldunuz mu? Sanmıyorum yani. Yok yok yani ben... Orada Dünya Ligi'ne girdik ve Dünya Ligi'nde de yani en üst düzeylerde aktör olduk orada. O çok kapı açtı. Ya şöyle söyleyeyim size ben daha doktora ikinci sınıftaydım. Bir kredi kartlarıyla ilgili bir startup fikrim vardı. Ondan sonra bizim Stanford'un networkünden hemen Mastercard'ın Executive VP'si yani adam Mastercard'ın dünyada iki numaralı adamı bizim Stanford'ın bir database'i var. İnsanların hat adresleri falan var, kendi cep numaraları falan. Hani öyle bir database. Ondan sonra abi aradım Ondan sonra abi de dedi ki tamam dedi yarın sabah 8'de konuşalım seninle hemen dedi. 8 California. inanmıyorum şehir, ya. Pardon 8 şey e, Miami saati onların Miami'de şey merkezi. Bizim Kaliforniya saat 5'ti. De benim evden de telefon iyi çekmiyordu. Arabaya gittim saat 5'inin soğuğunda. <gülüyor> Abiyi aradım falan konuştuk yarım saat. Yani hani bu, bu network. bu ana başka ne? nerede yıkılacaksın değil mi? Yani mümkün yok. Team i̇şte Think Tank dediniz. Geçen ben ne düşündüm ve birisi dedi ve onu dedikten sonra ben bunu düşündüm. Türkiye'de think tank yok adam akıllı. Think tank nedir onu da söyleyebilirsiniz. Yani Türkiye'de insanlar düşünmüyor. Bugün az önce siz gelmeden onun esprisini yapıyordum. Ya her gün önüme izlemekten yani ben mümkün mertebe siyasi bir şeyleri takip etmiyorum. İşte A Haber'i takip etmiyorum bir gün gazetesinde. Sevmiyorum böyle retweet, eleştiri. Yani her kendi herkesin bir şeyi var. Böyle döngüsü. Oradan uzak bana faydalı şeyleri çekmeye çalışırım. Yine de düşüyor. Bana zor atıyorlar. İşte bugün bir video var. Artık vatandaş hapına ne atılıyor bilmiyorum. Garip garip şeyler oluyor işte Hayır, arkada değişik. Şey, yani abi şunu anlamak istiyorum yani resmen etkilenmiş bu vatandaş belli. Verilen şeyi çıkartıyor yani az önce taklitini de yapmak zorunda kaldı. Şimdi yapmayayım bunu kaydına alacağız ama. Yani Türkiye'de <gülüyor> think tankler olsa, düşünce kuruluşları, münazara kültürü biraz artırılsa, karşılıklı saygılı, şu İngiliz tipi olayını bilirsiniz zaten nasıl bununla iyiler. Yani ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de gelişmesi gereken bir şey var ama nasıl yapabiliriz hocam? Tartışma kültürünü Türkiye'de nasıl geliştirebiliriz? Ne güzel söyledin. Benim onunla ilgili bir projem var şimdi. İsmi Aa. belli, cismi belli. Her şeyi belli. Oxford stili münazara. Tamam mı? Bu hani Intelligence Squared var ya belki bilirsin. Evet. evet. Onu Türkiye... mu uygulayacaksınız? Ama onun Türkiye versiyonunu yapmak istiyorum ve daha güzelini. O da şu. Ee, bilmeyenler için söyleyelim. O Oxford stili münazara da şöyle bir şey var. Diyelim şu konuları bile belirledik. 25-30 tane insanların böyle karpuz gibi ikiye bölündüğü şeyler mesela Türkiye'de nükleer enerji santrali olmalı hı. mı? Çocukların genlerini değiştirebilmelisiniz. Abi çok güzel. Biz de destek oluruz hı. bunu işte. Olur. Müthiş. Hı hı. Bak olur. bunda hı hı. biz gelecek hı hı. bilimde olarak sizdeyiz Yani bu tarz konular bilim kurgu olur, işte transhumanizm hakkındaki düşünceniz. Hı. Bak müthiş konular abi. Evet. Şimdi formatta şu arkadaşlar, ismi bile belli yani. Şey... Is, ismi de beni ikna et tamam mı? Olay da şu. Ya, çok şimdi, güzel. Şimdi aynı, çok güzel. Çünkü işte şimdi sıkıntı şu arkadaşlar Türkiye'de millet 3 saat konuşuyor. Kazananı belli değil, kaybedeni belli değil, Konudan uzaklaşıyorlar vesaire vesaire. Şimdi evet. biz şunu yapacağız. Önce e, program başlamadan önce insanlar işte ne olsun konu? Çocukların DNA'sı değiştirilebilmeli mi? İşte evet değiştirilebilir diyenler, hayır diyenler, bir de bilmiyorum diyenler olacak. Bu konuda fikrim Gantaka yok. filmi mesela. Adamlar yıllar önce çekmiş yani. Müthiş Değil bir var. filmdir. Ha, gibi. Ondan sonra e, yayın sırasında insanlar işte bir ikna olacaklar bilmem ne. Bir de yayın sonunda biz aynı oylamayı yapacağız. Ve bu arada da şöyle bir ilginç, güzel bir şey yapacağız. Yeni bir şey. O da bir e, Amerika'da özellikle focus gruplarında siyasi debateler izlenirken bazen şey yaparlar. İnsanların duygu analizi filan, o insanlar konuşurken de seyirciler ne kadar oyluyor bunu, seviyor mu, sevmiyor mu filan real time olarak da o da ne insanları şey, şey yapacak. Hatta şöyle bir fikir de var, yani troller, murallerle baş edebilirsek öyle bir şey olursa bilmiyorum ama o da şu, mesela çok saçmalıyorsa bir taraf seyirci oyları o insanın mikrofonu mesela mute'layabilecek. Ya hocam böyle şöyle bir şey için. düşünüyorum aslında gelecek bir diğer kurucusu olarak. Celet'le de tabii yönetimle de konuşalım. Yayın sponsorunuz siyasete ve dine girmediği sürece biz olabiliriz. Yani biz ekibimizle bilgi birikim tek her türlü teknolojimizi altyazı mı kullandırtırız. StreamYard da var bizde hocam aldık bunu. Ee, yayın kısmını biz çok rahat halledebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bizim hayalimizde aslında bunu bilim düzeyinde yapalım. Mesela örnek veriyorum. Nükleer santraller çok tartışmalıdır bildiğim bir alan. İşte olmalı mı olmamalı mı gibisinden ziyade vatandaşa bırakılmadan şöyle bir şekilde savunan alanında uzman kişiler makalesi bu kardeşim buyurun işte son veriler şunu gösteriyor. Bir taraf diyelim ki savunuyor diyecek ki işte karbon emisyonu yapmıyor elimde veri var bu çıkan şey su buharı değil diyecek ki ama maliyeti hiç yok ve depolama zor. İki kişi de düşüncesini aktaracak birbiriyle laf dalışına girmeden karar da İzleyiciye bırakacağız hocam orada. Oylama sistemi var bizim, pulumuz da var. Hı. Onu kuracağız ve o anda bir dönüş alacağız. Yani izleyicinin içindeki şeye bırakalım en sonunda. Bu tarz bir şeyde biz de yayın kısmında size seve seve ve gönül olarak yardımcı olabiliriz isterseniz. Çok sevinirim. Bu, bu arada biri şey sormuş. Bak sağda yansıtabilir musunuz Taylan Bey neden bir gençlik platformu kurumu, kuruyoruz arkadaşlar? Hatta ben bir tweet attım geçenlerde. Dedim ki yani Allah razı olsun bana yardım etmek istiyorsunuz ve ben de her yerden bunlar geliyor. Bir formunuz vardı evet. aynen burada. Evet aynen. Bu böyle bir form var arkadaşlar. Bunu tıkladığınız zaman işte doldurabiliyorsunuz şu an binlerce gönüllümüz oldu. Bunlar 26 tane ayrı çalışma grubuna e, dağılmış durumdalar. Çok güzel. Hani yapay zekadan, uzay bilimlerine, e-spor oyuncuların dertlerinden, yayıncılığın sorunlarına, dijital dönüşümden, internet altyapısına bütün konularda. Ee, çalışan arkadaşlarımız var. Hatta daha bu akşam ben biraz önce ondan çıktım. Ee, yüzlerce gönüllümüzle şey yaptık. Aylık olağan toplantımızı yaptık. Yani yapıyoruz arkadaşlar. O Katılma zaman bu istesiniz. şey çok güzel hocam. Hı. Ve burayı e, yani dediğim gibi sizde de güzel bir var. Bizim felsefeyle bayağı benziyor. Yine konuşuyoruz hocam sizle özelden de ne yapabiliriz diye. Ekiplerin aslında yönetim toplantıları yapabiliriz. Yani bizden ekip Sizlerin ekip bir kendi aramızda think tank yaparız. Düşünce şey gibi düşün yani konuşu evet. gibi olur. Ee, bu kısımda bizim de zaten hayalimiz şuydu. Artık gençler hocam şey konuşsun istiyoruz ya. Yani bilim konuşsun ya yurt dışındaki akranları gibi. Ben burada çocukların bu kadar siyaset ya da ülkedeki boş gündemle. Bugün çok güzel bir şey vardı hocam. Retweet, retweet, retweet yaptım hatta. Çok sevdiğim bir yazardır. Şey diyor bu ha. ...Ahmet Ham Hanpınar Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanını vermiyor. Ve bu son 20 yılın olayı da değil hocam. 32. gün arşivlerini açıyorum arada düşüyor. Abi hep böyleymişiz ya. Yani artık hep bir şeylerle vakit kaybetmiş. Bizim büyüklerimiz sağ solla vakit kaybetmiş. Çoğu da pişman bugün biliyor musunuz? Evet. Ya diyor ki niye mahalleleri ayırdık? Niye birbirimizi vurduk? Ulan onun yerine ülkemiz için bir şey yapabilirdik. Ben şunu sormak istiyorum bu yüzden. Ekibinizde insanları alırken olmadığını bilerek soruyorum bu arada. Herhangi bir şart koşuyor musunuz? Yani <gülüyor> <gülüyor> e, ayrımcılık var mı? <gülüyor> Yok hatta şöyle söyleyeyim. O, mesela bugün yaptığımız yayın, hani yayını biz kamuya açmıyoruz. Çünkü hani bizim kendi gönüllü yayınımız ama unlisted olarak duruyor. Hatta ben sana göndereyim bir oradaki arkadaşların profilini ve ne kadar böyle Türkiye'nin değişik yerlerinden, değişik e, tabanlardan geldiğini gör. Mutluluktan ağlarsın. Yani o, kadar, çok o kadar güzel bir şey ki anlatamam yani hani o hiç ta tahmin ettiğiniz sayfa değil diyeyim öyle bırakayım. Ya şöyle aslında ben istiyorum ki hangi tayfa olursa olsun ortak noktada buluşabilecekleri bir platform olsun. Mesela ben bilmiyorum bizim ekipte de her görüşten insan vardır büyük ihtimal. E, şeye girmediği zaman konu hocam kişisel çatışma noktalarına. Bir sorun olmuyor bunu fark ettik. Yani biz burada bildiğin amacı hizmet için ortak bir şey yapıyoruz. Bin bin ilişkimiz var. Mesela atıyorum Esen kimyada fena değil, güzel. E kendini geliştirirken insanlara da faydalı olacak. İngilizce öğrenmek isteyen insan alt yazı ekleyecek bizim kanala. Kendi de öğrenmiş olacak. Sadece iş konuştuğumuzda ve arkadaşlık sohbeti hiçbir zamanda tartışmadığımızı gördük. Ya yani buradaki insanları ne ben bilirim ne onlar beni bilir. Hepimize saygılıyız. Siz de bunu kurmuşsunuz anladığım kadarıyla ekibinizde Tabii tabii o da o da aslında benimle ilgili değil, ee, Burak'cığım. O şeyle ilgili. Artık yeni dönem gençler zaten bunu istiyor. Ben sadece onun bir şeyiyim. Hani ön ayak olan insan yani... Gibi, yani facilitator deniyor yani. Türkçesi ne onun? Sağlayıcı gibi bir şeyim yani. Ama... Yani, Liderlik eden, önderlik eden bir şey yapıyor. Yani, lokomotif diyelim hatta. Lokomotif diyelim Aynen. ama şunu söylemek istiyorum sadece. o ya Hazır olmayan bir ortamda ben bunu yapamazdım zaten. Zaten gençler bunu talep ediyor. Onun sebebi de şu. Her genç kendine odaklanıp kendini gerçekleştirmeye çalışıyor ve böylece de başkasının hayatını tanzim etmemek üzerine bir düşünceleri var. Ne kadar güzel bir şey. Yani şey demiyor ben sağcıyım solcular şöyle olsun ben solcuyum sağcılar böyle olsun filan falan. Öyle bir şey yok. Adam diyor ki ya ben kendi hayatıma bakayım o kendi hayatına baksın. Kesiştiğimiz noktada birbirimize saygı duyalım diyor. Ve de sadece o da değil diyor ki benim ifade özgürlüğüm çok önemli diyor. Ama ama Aynı önemli bana muhalif olan insanların da ifade özgürlüğü diyor. Müthiş bir şey. Ben bir şey diyeyim hocam size. Bizim daha önce de ekibimizde seslendirme işi yapan bir arkadaşım vardı. Adını vermeyeyim. Kendisi kapalı bir arkadaşımız. Müslüman. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Bana ne dedi biliyor musun? Hiç konu kendi kendine getirdi. Burak dedi ya. Yazın dedi önlem alınıyor. Koronayla alakalı şeyler ayarlamalar yapılıyor. Ben bir Müslüman olarak ayarlamaların sadece Müslümanlara uygun bir şekilde sanırım teravihlerde falan bir oynama yapılmış. Bilmiyorum bir şeyler evet. ayarlanmış. Yani düşünsen diyor bu ülkede sadece Müslümanlar yok diyor. Bak. Tabii. Bu ülkede sadece Müslümanlar yok diyor. Ve onları düşünmeden bu yapılıyor. Ya ben bir Müslüman olarak buna rahatsızım diyor. Ya o kadar ya gözyaşlarım ya böyle gözünden gerçekten damla geliyordu. Ya bu kadar düşünce zaten olayı buraya getirdiğimizde İnsanlar inansın, insanlar siyasi düşüncesi olsun, çeşitlilik çok güzel bir şeydir. Bu özgür olma çok güzel bir şeydir. Ama insanların hayatında tutunduğu dalabı olunca ve bu ideolojiye saplanınca dogma diyoruz buna zaten. Bu Fenerbahçe'de olabilir, Galatasaray'da olabilir. Herhangi bir ne bileyim dini oluşum da olabilir. Bir dogma sadece bu dinde de değil yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir platform olur. Mesela biz ne diyoruz biliyor musunuz? Gelecek bilimde ikinci planınız. Öncelik kendi hayatınız, kendi özel işleriniz, arkadaşlar burası gönüllü platformu. Siz de bunu diyorsunuz eminim. Gönüllülük olayı zaten budur. Yani bana biat edeceksin, bana para vereceksin. Şu, bu mesela bazı odalar var. Az önce onu da konuşuyorduk. Mesela ben odaya kayıt olmak istemiyorum. Kendi odama, mühendis odasına mecbursun. Mesela bu da yanlış. Özgürlüğü olmayan herhangi bir şey insanı sınırlandıran bir şeydir hocam. Bu yüzden siz de bu alanda gerçekten çalışmak isteriz. Ben çok mutlu olurum açıkçası. Sorusu olan var mı hocamız arkadaşlar? Kafanızda olan bir şey. Ahmetler, Esen ne düşünüyorsun? Sen çok heyecanlıydın yayın öncesi. Fikirler nasıl hocamızın? Kimyacı. Ee, öncelikle çok teşekkür ederiz hocam. Ee, yani çok önemliydi söyledikleriniz. Çok çok değerliydi. Aslında birçok kişinin e, hani e, cesaret edip de söyleyemediği şeyleri burada hani, dillendirdiniz. Ee, böyle hocalarımızı gördükçe bizlerden de hani çok... Gerçekten hani e, umutla bakabiliyoruz yani yarına. Evet bizi anlayan birileri var. Biz başka bir şey söylediğimizde bizi yanlış anlamayan, gerçekten önümüzü açabilecek insanlar var. E, ve hani söyledikleriniz çok çok değerli. Çok teşekkür ederiz. E, ben yani Benim önerim şudur. Yani Taylan Hoca ile bu konu üzerine ayrı bir upuzun böyle bir yayın olsa muhteşem olur. Zaman. E, yeni projelerimizle heyecanla tek mi, bekliyoruz. Taylan hocam? Yani zaten... Yani arkadaşlığımız da oluştu biliyoruz. Herhangi bir zamanda ben şey yapmak istemiyorum. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Yani gündeminiz çok yoğun. Ayrıca bir X iş, iş çıkarmamak için işte şey yapmadım ama böyle vaktiniz olduğuna damlayın hocam hiç acımayın. TV'de, tamam, tamam, YouTube'da çok... her şekilde. Bu arada bir Anıl Anayurt bak şey yazmış. Taylan ben tam ona ekrana veriyordum. Ya, Heh, soracaktım. Ha, çok var, çok var yani ben baya bir space nerdim. yani çok çok severim ne yani teknolojisini de severim. Mars'la ilgili bayağı bir şey araştırmışımdır, etmişimdir, severim yani konuları öyle diyeyim sadece. Hocam ben size bir kanal göstereceğim, tavsiye ediyorum. Yani bunu arkadaşlarımızla motive edelim. Şimdi bu uzay çağında yolculuk diye bir kanal var. Biz de onları bu keşfettik ve büyütmeye çalışıyoruz. Biz bunlarla SN fırlatışları var hocam. SN11 falan bilirsiniz. Takip ediyoruz. Hocam bu arkadaşlar bu işin e, psikopatı diyebilirim. Her türlü detayı biliyorlar bu konuda kanalları bu hocam. Bir tanesi liseli kurucularından, öbürünü tanıyorum. O da üniversiteli. Bak ortak yapıyoruz mesela bu arkadaşlar. Çok şu güzel. Doğukan mesela muhtemelen şu an bizi izliyor da izliyor da olabilirler. Yağlar. Selam olsun. Bu çocuk zaten çok çok iyi bir çocuk. ozu biliyorum. Diğer arkadaş, bu çocuk da çok. Ya bunların hepsi aynı bizim gibi Discord'ları var. Sabah akşam hocam roketler üzerine konuşuyorlar. Sadece bu sene de değil. Mesela burada analizlerini yapıyorlar, sunum hazırlıyorlar. Neyin ne olduğunu Teknik detaylarının hepsini biliyorlar hocam biliyor musunuz? Ve ben onlardan öğreniyorum. Bu tarz gençler işte bizim başımızın üstünde yeri var. Aynı şekilde bize de ekibimize de katılabilirler. Her türlü böyle kanalları varsa onları tanıtırız, duyuruz, yayın yaparız. Mesela biz burada şey yaptık hocam. Bir tane yayında biz şey var. Kerbal Space diye bir oyun var hocam. Şurada gelecek birinde. Bakın şurada hocam şey yaptık uzay programı bunlarla. Hani mini uzay programı Aynen. vardı ya, onun tabii. yayını da yaptık. O o yayından sonra dedik hadi biz gönderelim bizim gerçek olmadan önce burada tasarımla bak tuhaf falan yaptık burada. <gülüyor> i̇şte bunlar bir hayal. Yarın bir gün belki bu çocuklar gerçekleştirecek kim bilir değil mi? E, tabii tabii. Burada umarız. Bunlar... Bunlar... Ayasertin falan olsun, yapıyorsunuz hocam. tane dedik. E, 24 yıldu ayrı ayrı bak. fırlatmaktansa şu anki hal hazırda bir. Arkada bir Arka da, da bilgi veriyoruz için e, Ayrı ayrı bir başkalarını fırlatmaktansa. E, ikişer olarak fırlatmak bu altyapıyı kullanarak e, fırlatmak mantıklı olacaktır. Benim tam... böyle bir yayın yani bu tarz şeylerde şeyler var, var hocam. Bilginiz Hiç olsun. Çok çok al, seviyorum. Fabrikalarına geri getirebiliyorlar mıymış? Öyle bir şeyler var mıymış acaba? Vallahi şöyle ilk başta o günkü yayında hocam gönderdik ya indiremedik çarparak imişti bir tanesinde. Zaten aşama aşama oluyor bu ama şöyle bir şey var Taylan hocam. Burada şu önemli. Sizin rolünüz de şu bence toplumda. Siz deniniz ya lokomotif gibi. Şimdi Amerikan filmlerine bakın. Amerika'yı siz gördünüz. Türkiye'den ne bir fazlası var? Belki eksiği bile var. Cahil bir toplum. Birçoğu da şey yabancılar sayesinde yani biliyorsunuz. Genel olarak düz dünya falan hep oradan gelen şeyler. Ama ona rağmen filmlerde çocukların sürekli olarak bakın bizim dizilere bakıyorum. Vurdu, kırdı aşk, aşk, aşk, aşk. Onlarda ne var mesela? Tabii ki on, onlar da var ama uzay şeyleri, çocuğa verilen oyuncaklar bizde ne? İşte asker, silah, bebek, mebek araba. Onlarda mesela teleskop, mikroskop çocuklara bir ya bu hype'lamaya çalışıyorlar. Farkındasınız değil mi? Yani burada rolünüz de bu bence. Çocukları hype'lamak. E Tabii ulusal bilinç böyle gelişiyor. Bakın mesela şeyde bu Güney Kore biliyorsunuz 80'lerde 90'larda bu ihracatı özellikle yüksek katma değerli ihracatı önceliklendirince evet. adamlar gitmişler. IMF'den de kredileri almışlar. O paraları doğru yer harcamışlar. Ondan sonra Japonya'dan teknoloji gelmiş falan. Sonra işte LG'ler kuruluyor. Hyundai'ler bilmem neler. İşte var. Orada mesela adamlar şey yapıyorlar, ihracat önemli olduğunu anlatabilmek için. Orada hep tabii amcalar var, biraz daha ataerkil bir toplum, o zaman da hep adam. Onları işte Kore'nin en seksi erkeği seçiyorlar, en çok e, ihracat yapan adamı. Bak şimdi, bak, çok kadar, iyi. bak biz robot değiliz, herkes insan. İnsanlar onore edilmek isteniyor, değil mi? Şimdi onun için devlet yönetebilmek de böyle bir sanat. Yani bu insanları bu ekosistemi oluşturabilmek böyle bir sanat. Teşvik vermek böyle bir şey. Yani Wall Street'teki adamlara soruyorlar. Diyorlar ki yüz bin dolar daha fazla bonus mu istersin? Yoksa senin yılın çalışanı olarak e, patronla bir kere yemek yiyip de işte sana güzel otopark mı verelim onu mu istersin diyorlar. Millet patronla yemek diyor. Yani ya. insanlar onor edilmek istiyor. 100 bin doları istemiyor adam orada. Ya, düşünsenize. Hocam ben bunu dediğinizde şu anda okuduğum kitap var geç başladım bu arada ben de mesela kendimi eleştirim ekonomik konularını yeni öğrenmeye başlıyorum bir mühendis olarak bilmem gereken ama hep korktuğum kaçtığım konularda hocam hatta aklınızda bir öneri varsa konuk olarak biz bir yayın serisine başlayacağız gençler için ekonomi okur yazarlı ya da gençler demeyelim valla bana özelden bir yazarsanız böyle Flutev'deki hocaya benzer bir hoca olabilir. Sıfırdan Aha. başlayacağız seri olarak Bitcoin'leri getireceğiz en son bu coin sistemi. Ama evet. şey değil Ya yani şu coin oyna bu coin oyna değil de coin nedir, güvenli midir? blockchain nedir tarzı işin bu bilimsel ve gençlerde de sıkmayan anlatıcılığı olan evet. birini bulacağız. Bu arada o konuda ben daha dün bir Spotify'da bir podcast'te çıktım. Uzman Coin diye popüler bir şey var. Bir de orada yazı yazdım arkadaşlar. Öyle da. mi? Evet. Aha. Yani ona da bir baksınlar arkadaşlar tavsiye ederim. Valla hocam mahveğilmez. Kesinlikle dinleniyorum. Öneri alabiliriz bu konuda. Ve şu kitabı okuyordum hocam. Tam siz derken Uluslararası evet, Düşüşü. Mesela tam şey. geldiğim kısım şu. Kuzey Kore, Güney Kore karşılaştırması yapıyor. Ya aynı millet, aynı çocuklar. Nasıl oluyor bir tanesi daha gelişiyor? Ya herhalde evet. kitabın sonuçuna bağlanacak. Yani özgürlük, özgürlük, işte demokrasi. O kurumların özgür olması mesela bir örnek vereyim Polonya'dayım şu an biliyorsunuz işte iki haftaya Hollanda'dayım artık uzun bir süre oradayım kıyaslayabiliyorum mesela Hollanda özgürlük adamların hepsi hocam ticarete meyilli insanlar Avrupa'nın transportation orası yani böyle bir sistem yok ya herkes ticaret yapıyor 80 yaşındaki teyzelerin evinde Airbnb'de kalıyorum bak İngilizce din felsefesi konuşuyoruz ya hayal gibi bir yer benim gözümde imkansız gibi Polonya ile ilgili konuşayım. 10-15 yıl önce çok kötü durumdaydı. Sovyet dönemi ve geçişi. Hocalarım ne diyor biliyor musun hocam? Eskiden Sovyet dönemi hocaları var. izin almadı vermiyorlar mesela. Kongreye gidemiyorsun. Kongre diyelim ki Amerika'da, başka ülkede. Sadece Sovyet içindeki bir kongreye gidebiliyorsun. Seni sınırlıyor. Tatile gidiyorsun. E, sana diyor ki, bunun azilerdi yapmış bu arada. Tatil yerleri var hocam Fransa tarafında. Devlet kuruyordu ki sadece buraya tatile gideceksin benim seçtiğim yere. İşte geçen Sovyet bloklarını gösteriyorum. Ne kadar çirkin diye hatta şey yapıyorum. Yani artık dünya şuraya geldi. Özgürlük. Bu Z kuşağın işte siz buradan yakaladınız. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Abi adamlar başka bir şey istemiyor. Ya beni özgür bırak, beni bir sal. Örnek veriyorum. Türkiye'de bazı siteler yasaklı değil mi? Ne yasaklı? Porno siteler yasaklı. Bu çocuklar... Abi VPN'e giriyorlar ya. Verilerini veriyorlar başka filmye. Daha kötü olmadı mı şimdi? Ne oldu? Sen bu çocukların önüne engel koydun. Burada hiç böyle bir yasak yok. Onların çünkü okulda eğitimleri var. Siz gelmeden bunu konuşuyorduk hocam az evet. önce. Bizim cinsel bilgi yayınları da var mesela. Kadın erkek cinselliği. Eğitim yani burada ürologlar anlatıyor. Çünkü yapması gerekenler yapmadığı için bize kaldı bu da. E şimdi ne oldu? Sen bu çocukları engelledin çözüme mi ulaştık? Hayır. Tabii ki. Hatta Siz Amerika'da çakmak gazı satılmaz yazısı gördünüz mü hocam? Ben Kayseri'de gördüm. Marketlerde bu yazıyor biliyor musunuz? İlk başta niye olduğunu anlayamadım. Çocuklar çakmak gazı çekip uyuşturucu olarak kullanıyormuş hocam. Avrupa'da ben böyle bir şey görsem diyeyim ki bu Avrupa'nın gençlerine bir sıkıntı var. Düşünebiliyor musunuz? Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Uçturucu üzerine. Ya da daha önemli şeyler. Yani gençleri burada ne bir Paypal'ı kapatarak o çocukların dolar kazanmasını önlemek çözüm değil. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Onu e, Türkiye'de bu ifade özgürlüğü falan diyoruz ya. Hah. E, i̇nternet normalde nasıl yasaklanır? Herhangi bir ülkede. Bir suç unsuru olur. Sonra mahkemeye başvurur savcılık. Değil mi? Yani polis tespit eder. Savcılığa bunu gönderir. Savcılık da der ki evet bu önemli bir şey der. Bunu işte dava olarak alıyorum der. Ondan sonra da e, savcılık da mahkemeye başvurur. Der ki hakime bu erişim kapatılsın. Şimdi Türkiye'de bunu Polonya'dan inanmazsınız da onun için hani söylüyorum şimdi. Şimdi Türkiye'de 400-500 bin tane site zaten erişime kapalı durumda. 400.000 tane mi? Tabii, tabii tabii. Ve de bunun şeysi değil değil ne derler bunu mahkemeler kapatmıyor. Bunun çoğunu kim kapatıyor biliyor musun? BTK'dır kesin. Tamam BTK bunun bir tanesi. Devam Sağlık Bakanlığı direkt kapatabiliyor. Bu arada direkt. Ya yani şey değil. Mahkemeye filan gitmeden. He. Şöyle değil bir şey iyi niyetli bir örnek vereyim. Hani şeytan, Meleğin avukatı olayım. İşte hani e, bilim dışı bilgiler vardır atıyorum. Aşı karşı öyle siteleri mi Bakanlığı? Tam, tamam devam bakanlığı? ediyorum. Böylese destekliyorum yani. Devam ediyorum. Ee, spor Toto Teşkilat Başkanlığı da kapatabiliyor. Aa, Sonra spor, milli, toto. Piyango toto. Idaresi, milli Piyango İdaresi direkt kapatabiliyor. En babası şu, Türkiye Jockey Kulübü. Allah Allah. Ne alaka ya? Çünkü bunlar, yani bu benim tahminim. Kumar oynatılanlar. Yani kumarı Türkiye'de oynasınlar. İçin herhalde. Diye. Yani. Evet. Üç... Hmm. Ama e, olayı anti antidemokratik olayı görüyor musunuz? Ya Jockey kulübü nasıl intern sitesi kapatır kardeşim ülkede? Çok ilginç. Çok ilginç ya. Türkiye'ye hoş geldiniz. Ya işte <gülüyor> şunu, şunu ben yani Taylan hocam söyleyeyim. Milli uzay programı yayınında da bunu konuştuk. Ve Tuğba başkanı da şunu diyor. Para bulunur. Parada sorun yok. Zaten Tuval'ın kendi üretmeyecek bir şey. Sadece o çatı kurum tamam mı? Önemli olan onun bütçesi. O oturup roket yapmayacak. O çatı kurum. O yüzden o bütçe eleştirisinde yanlışlar var. Bir de dolara dönüştürmek falan filan. Orası derin bir konu. Basit bir konu ama. Önemli olan şey şu. Adam da bunun farkında. Dedi ki bizim nitelikli insan gücü sıkıntımız var. Ya bu adamlar bunun farkında. Ve burada yeni nesil yetiştirmek en az 10 yıl almayacak mı? 10-15 yıl. Ben de buradan dedim ki yetkilileri seslendirdim. Hatta bunu Klaasda da onların yüzüne karşı söyledim. Ya aklı olan varsa kaçırdığın savunma sanayinden şuradan buradan hali hazırda adamları ülkeye çekecek şey yap. Düşünebiliyor musunuz savunma sanayinden bir sürü insan bir ara Hollanda'ya gitti. Niye? Niye gider? Çünkü hayatı daha rahat insan gibi değer görecek şu bu. Bunlar sandı ki paradan dolayı. Sonra maaşı artırıyoruz, geri dönün para vereceğiz. Kaçı geldi çoğu da gelmemiştir büyük ihtimal. Yani olay sadece para değil. Parkın birinde yürürken gasp edilmemesi lazım bu adamın. Çocuğunun iyi bir eğitim alması lazım. Bir yerde şu Ankara'daki bomba olaylarını hatırlarsınız. bir ara benim artık yani psikolojim bozulmuştu. Kayseri Derciyes Üniversitesi okuduğum üniversitenin önünde hocam yataktan uyandım bir gün master yaparken bu Polonya'da. Şöyle haberlere bakıyorum Kayseri'de bombalı saldırı. Aklım almıyor hocam. Her evet. zaman kullandığım dura patlatıyor bu PKK'lı teröristler şehit haklı falan. Bir ay ben buradan onun şokunu atlatamadım ki. Türkiye'deki insan nasıl atlatsın? Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani bu insanları çekmenin yolu ülkenin huzurunu getirmek abi. Kim olursa Bak, olsun. Bir ekran paylaşıyorum şunu açabilir misin? Buyurun hocam hemen veriyorum. Bir makalemiz var. Şöyle ha, küçük olacak. olacak. Şöyle ben yapalım. Bu, ben bunu şimdi chat'e de atarım zaten ne olduğunu. Bunu, bu önemli. Hocam şey bir büyütebilir misin? Tam ekran mağsı yoksa bana küçük şimdi. geliyor. <gülüyor> büyüteceğim şimdi. Daha sana chatten, şeyden de atayım, WhatsApp'tan da atayım. Bu... Alışık şey rapor arkadaşlar bir rapor. önemli bir rapor bu engelli web diye tam en, yani Türkiye'deki Bunu engelli... alalım tabii, hocam. Tabii tabii bu önemli. Şimdi bakın. Şimdi Türkiye'den toplam 408.900 bilmem kaç alan adı web sitesine bu raporda detaylandıracak hükûmet dikine istinade erişim engellenmiştir. Şimdi bakın size biraz önce söylediğim şey Türkiye'de erişim engelleme yetkisi. Bakın. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar, bütün bakanlıklar kapatabiliyor. Tamam mı? Amerika'da da... böyle bir şey var bir de hocam. Yani dünyada Yok, nasıl tabii. bilmiyorum. Hı -hı. Hayır böyle bir şey olabilir Hı -hı. mi ya? Erişim Sağlayıcıları Birliği, Sağlık Bakanlığı, İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu, SPK, Tarım Orman Bakanlığı, Tütün Alkol, Milli Piyango İdaresi. Talih Oyunları, Jokal, Diyanet İşleri Başkanlığı mesela istediği Aa. isteği kapatıyor. Evet. YSK. YSK. Hocam bir şey sorabilir miyim? Rütük. Mi? Ticaret Bakanlığı. Oh. Harika değil mi? Hmm. Yani sorabilir işte... mi? Sor sor. E ee, sen sen istersen sor sor. Şeyi merak ettim. Hani Türkiye Jokey Kulübü'nün işte Diyanet İşleri'nin birçok hani siteleri kapatabilme yetkisi o hani olduğunu söylediniz. Acaba bunun hani e, temel nedeni şey olabilir mi? Mesela hani Joke'de hani yasak insanları böyle hani sömüren başka böyle fake hesapların önüne geçmek olabilir mi? Hani şöyle bir şey var. Hukuk diye bir şey var Esen'cim yani hani eğer bu yasal Hı -hı. değilse savcılar var der ki bak burada böyle bir yalan yanlış bir web sitesi var. İnsanları bilmem Hı -hı. ne yapıyor der. Ondan sonra hakimler bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bilmem ne kanuna göre yasaklar. Yani bu çok barışlı. Ama yani aslında sen... bunun sorumlusu olan hani hukuk sistemi olması e, lazım. Tabii, tabii. Direkt o evet. Ya şö şöyle diyeyim. Mesela diyelim senin bir WordPress siten var seninbilmemnesi.com. Olsun evet. Jockey Kulübü diyor ki ben sana kıl oldum şu sebepten dolayı kapattım diyor. Hadi buyur. Ne yapacaksın? İşte Denetimin yani... onları yapmaları çok çok saçma. Yani bu anayasal suç. Yani çünkü ifade özgürlüğünü ...devletin teminat altına alıyor olması lazım. Böyle keyfi yöntemlerle kapatıyor değil Peki bir şey sorabilir miyim Tarhin Hocam? Şimdi mesela genelde biz o kapalı sitelerde gördüğümüz... ...bilmem kaçıncı başsavcılık, Cumhuriyet Başsavcılığı e, kararınca kapatılmıştır gibi yazıyor ya. Mesela Jockey Kulübü diye yazıyor mu? Başka hiç bir görmedim. sitede. Hiç ben de hiç Bilmiyorum. görmedim çünkü. Yani, yani ya çünkü... Sağlık Bakanlığı ya da herhangi bir şey görmedim. Evet ha, kapatma yetkileri var. var. Ee, yok yok şöyle bak. Hı -hı. Mesela Rütük'ün de bunların hepsinin kendi kanunları var. Bir Şurada görüyor musun? A, görmüyorsun tabii kapattım. Gördüm. Mesela Rütük'ün 6112 sayılı radyo televizyon kuruluş bilmem ne kanununda bilmem ne Hı -hı. maddesi eklemişler. O filan falan. O maddeleri yazıyorlardır diye tahmin ediyorum ben. Yani kurumun Hı -hı. ismi değil de kurumun o gücü aldığı maddeye istinaden yazıyorlardır. Hmm, anladım. Yine başsavcı kapatıyor ama. Hayır, hiç başsavcı Çünkü... falan kapatmıyor. Hayır, yok öyle bir şey. Cumhuriyet başsavcılığınca yazıyor. Bütün mesela kapalı internet... Öyle olanlar He. var. Ya, Diğerleri... Olan var. İşte onu demeye çalışıyorum. Saçmalık orada. Evet. Diğerlerinde ha. sadece kanun maddesi mi yazıyor diyorsunuz? Evet, hiç öyle bilmem şey hmm. yazmıyor. Ee, şu işte bilmem ne sulh ceza mahkemesi tarafından kapatılmıştır demiyor. Hmm. Evet. Gerçekten çok enteresan yani. <gülüyor> evet. Biz de bugün bir yeni bir şey öğrenmiş olduk. Hepimiz aydınlandık Peki. gibi oldu. Yani <gülüyor> evet. ben, ben anlamıyorum bunu ya yani bu kadar keyfik eder. Neyse o zaten raporu gönderdim bura. Raporu Nasıl? ben evet, hocam evet, şeyde gösterirdim. <gülüyor> okuyacağız. <gülüyor> Linke attım. Ya şöyle bir şey var Taylan hocam yani alıştırdılar diyorlar ya mesela şu anda bunu diyoruz garip geliyor ama birkaç gün sonra alışıyor kurbağa deneyi gibi. Direkt kaynar suya atılmıyoruz. Önce ısıtılıyor yavaş yavaş ısıtılıyor. Hani ne olmaz dedimse ülkede ya da dünyada da böyle bu arada dünyada çok postmodern bir çağdayız yani iğrenç bir çağ bence. Her şey oluyor hocam her şey her yerde mümkün yani çok ilginç bir çağdayız bilmiyor ne olacak. Ben burada evet. dur, o ekranı bir daha vereyim de şimdi siz göreceksiniz. Benim hocam. Güzel Hı. olacak şimdi dediğinizin evet. cevabı şurada. Bizim de daimi bir izleyicimiz var, Yutugan. O da bizimle bir e, <gülüyor> sanırım kanun paylaşmış. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın erişime engellenen web siteleri karar veren kurumlara göre dalmıyor. Kim karar vermiş? Bak mesela Joker kulübü 97 steyi kapatmış görüyor musunuz? Ha Hı -hı. orada var. Ha evet. evet yargı, yargı görüyor musun? Yargı 32.700 bilmem kaç steyi kapatmış. Yani hocam o... Diyanet kapatmamış galiba. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> Yok var mı? Bakayım. Mali e, bile galiba. kapatmış. Bilmiyorum görmüyorum ben şu an evet, Diyanet görmüyorum. Burada bir hocam Yütüken kendisi hukukçu bizim e, şey izleyeceğimizden idari kurumlar ile ilgili. İdari konularla ilgili 8 maddesi gereği yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeni korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığı koruma sebebiyle dayanmak sebeplerine dayanmak zorundadır demiş. Fakat e zaten 56/51 de bunları koruyor zaten. Hani hmm. o, o normalde yargı üzerinden yapılabilecek işler. Hashtag #kaynak göster. Hashtag #kaynağı yazıyor. Kaynağı var. bu işte. O yüzden ekrana verdim. Kaynaksız bir şey yok bizde bandeçe. Şeye... ifade.org.tr reports engel web 2019. Çok güzel ya. Ya böyle cumaları biz özellikle açıyoruz Taylan hocam. Cumaları güzel konular oluyor özellikle. Yakalayın bizi biz de sizden bunları öğrenelim. Çünkü ben gerçekten Türkiye'de de yaşamadığım için bunları bilmiyorum ne olduğunu. Ve öğrendikçe de aslında düşünmeye başlıyoruz ne yapılabilir, ne olabilir. Burakçım biz burada yaşıyoruz da biz bilmiyoruz. Hmm. Yani sen Polonya'dasın sen biliyorsun. Gerçi ben çok izole yaşıyorum. 8 yıldır televizyon izlemiyorum. Ee, yaklaşık bir 8 yıldır hani böyle sosyal medyada sadece yine izole seçtiğim şeylerle yaşamaya özen gösteriyorum. O yüzden belki de bu tip şeylerden çok haberdar değilim. Başka arkadaşlar olabilirler ama yani izole yaşamın da keyfini çıkartıyorum. Ee, yurt dışında yaşamakla aynı şey belki de benim yaptığımda o yüzden da olabilirim. Çok güzel bir yayın oldu benim için de çok Biliyor, Biliyoruz polemik değil de ya yasaların artık bir şekilde ça entegre olması gerekiyor. Bu evet. önemli bence. Bu arada iki şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi hani bu değişik aracı kurumların bu konuda araya girmesi o bir sorun. İkinci sorun yargının buna müdahale ediyor olması niye? 400 bin tanesi de kapalı yani... Hükümet neden korkuyor bu kadar ya? 400 bin tane kapatmak nedir? Kapatmasa insanlar merak etmeyecek bile bu kadar. yani. Evet, Wikipedia doğru bir yer var. değil. Kapattık. Biz Wikipedia'yı kapatmış bir ülkenin çocukları. Şöyle de diyeyim, Wikipedia doğru bir kaynak da değil bu arada. Bunu bilim olarak söyleyebiliriz. Tabii ki dışarıdan değiştirilebiliyor. İngilizcesi her evet. zaman daha iyidir. İngilizcesinin kaynakçıları vardır. Ama bu şu demek değil, kardeşim her bilgi kaynağı doğru da... Yani bir o mu kaldı? Yani bunu kapattığın zaman ne oluyor? Alternatif yolları girişiyorlar hocam. Ve ben burada bir şey diyeyim mi size? Bunu duymuşlar. Erasmus'lular falan vardı. Yabancı arkadaşlar bana şey diyordu. Ya Burak haberlerde görün Türkiye'de wiki'ye girmiyor falan. Ya şimdi kötüleyemiyorum da ülkemi aile gibi ya. hani evet. Ya şey işte bazı yanlış bilgiler vardı falan sallamak zorundayım. Halbuki içimden diyorum ki ya ne desem adamlar da haklı. O yüzden arkadaşlar şeyde kötüyüz bir de Taylan hocam PR konusunda. ya Mesela Hollanda evet çok vesaire vesaire konuşuyoruz. kendini böyle pazarlıyor. Ama orada da siyaset karıştı. Seçim yapıldığı sebebi de Müslümanlar fişlenmiş orada. Ortaya çıktı bu. Olaya bak. Şimdi şunu Türkiye'de yapsalar ortalık yine karışır ama bizdekiler direkt şey yapar. Yani bunu PR olarak yapmayıp direkt sundukları için şey yapar. Bunlar kendini biraz şirin gösterip özgürlükçü bilmem ne. ki emin ol onların da devleti insanların çoğalmasını isteyecektir. Tabii ki LGTB'yi desteklemeyecektir devlet olarak. Bir şey demiyorum ya da dini kurumları. Ama bunu bunu göstermiyorlar. Baskı kurmuyorlar. O zaman halk da bunlara merak etmiyor. Şimdi bunlar mesela Polonya çok Türkiye'ye benziyor. Bütün konu hocam LGBT. Başka bir şey yok abi. Kilise bir taraf. Kürtaj. Kilise. Kürtaj zaten geçti. Mesela bak <gülüyor> ne oldu? Hiçbir kadın bu kadar kadınlar sokağa döküldü. Eylem. kobiyet, Sonuç belli. Ne olacak? Kürtaj'a hocam gidecekler. Git yaptıracaklar. Beyaz Rusya'ya gidecekler. Almanya'ya gidecekler. Ya gidip yine yaptıracak. Para dışarı Yolun, gidecek. Merdiven altı yerlerde yaptıracaklar. Merdiven sağlık. altı olacak. Sağlıksız, sağlıksız olacak. Ya yine yaptıracak. Hatta ülkenin belki bu bir ya bu arada bunu yaptırın diye demiyorum. Sağlıksal ve biz Müjdelil Hoca ile konuştuğumuzda gelenler diyor ki bize. Türkiye'de bu yasalmış 10 haftaya kadar. Aile bırak diyor. Keyfinden gelenler değil. Çocuğu doktor şey yapıyor bilmem ne. Ya algıladığımız gibi değil olay diyor. Çocuğu kaldırayım. Ve şu an hocam bütün şehirlerin girişlerinde billboardlar var Polonya'da koca koca nasıl bir para varsa adamlarda bebek fotoğrafları, teşekkürler anne, teşekkürler baba nasıl acitasyon, duygular oynama sen kardeşim hayvanların, çocukların öldürüp yemiyor musun? İşte bütün sorun insanı üste koyan sistemde. Bu ne olursa olsun. Ekosistem parçası değiliz de biz üst düz hayvanlar bize gelmiştir. Aynı kafa burada da var. Ve bu yüzden insanlar ne yaparsa yapsın hocam burada da halkı sindirdiler. Yani ve LGBT burada da büyük bir Aktivizm oldu, siyasete de karışıyor haliyle. İşte mesela çantalar falan, bazı gençler var, pembe saçlı. Halk bunları sevmiyor. Aynı Türkiye. Aynı Türkiye. Hollanda'da işte olay bu. Karışmıyorlar hocam. Cami de var ülkede. Esra serbest, savunduğundan söylemiyorum, olanı söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir sürü cami var. Fatih Sultan Mehmet Cami, şu cami Müslümanlar da yaşıyor. Şehrin ortasında genel ev var. Ya ne oluyor? Sen bir şeyleri sınırlandırdın da, yapmadın da... E, o para o sermaye o şey o turizm mesela kumarhaneler yani yanlış ama ne oluyor adam gidiyor Kıbrıs'ta açıyor para oraya gidiyor. Yani devletin birazcık kendini şey yapması lazım yani akıllı mesela bitcoin bak o gün bir gün coin konuşalım hocam size bu coin'leri. Banko hmm. vergi gelecek ya banko gelecek gelsin gelebilir belki bilmiyorum doğrudur yanlıştır tartışırız ama devletlerin bu sistemi kabul etmesi lazım artık bitti insanların gözü açıldı hocam. Tamam, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ha, ne söyleyelim? hiç girmeyelim. Konuşalım. Uzun uzun konuşalım. Taylan hocaya kalp gönderin, chat. Bir kalp gönderin. Hocam bir retweet yapabilirsiniz. Az daha yayın devam ettireceğim. Siz evet. eklemiş, etiketlemiştim. Taylan hocaya kalp evet. gönderelim. Tamam. bir de geçmişi dayılda olabilirmiş. Olaya, olaya gel. Ben bu arada babamı soktum hocam. Adam öğrendi <gülüyor> falan. Ya adam para kazanıyor sağ olsun. Melis bu arada beni soktu. <gülüyor> Aşağıda Melis var hocam. Gördüğünüz gördük evet. arkadaş. Ben. O beni evet. soktu. Ben babamı soktum. Adam oturduğu yerden para kazanıyor falan. O bile artık bak benim babam bile ülkeden sıkılmış ya. Para ihtiyacı yok. Hiçbir şey yok. Adam diyor ki ben Almanya'ya gideceğim. Çalışmak istiyorum. Normal yaşamak istiyorum ya. Yani benim babam bu ülkeden kaçmak istiyorsa ki çok milliyetçi bir adamdır. Hani ben başkalarını düşünemiyorum. O yüzden bugün şey evet. dedim hatta Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye alsalar hocam ne olur sizce sınırlarda. En az yıkılır, kaç diyorsunuz? Yıkılır yıkılır. Yıkılır. Değil mi? Yani ülkede ciddi bir trafikte rahatlama olur öyle diyeyim ben size. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet trafiğinde tabii ki. Yavaş olan internet uzun Evet. <gülüyor> evet. Tamam. Hocam teşekkür çok teşekkürler. teşekkürler. Harikasın. Kendinize iyi <gülüyor> bakın hocam. Bunun tamam. güzel kısımlarını böyle bir video montaj falan yapıp ekleriz. Yapım. Siz de etiketleriz hocam. Tatlı tamam, bir sohbet oldu. Paylaşım, hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Beş dakika oldu. Daha sonra 10 dakika yaparız. <gülüyor> tamam hocam. Görüşmek üzere. Sevgiyle tamam, kalın. Hoşçakalın.